Korkuttun beni. Ölmeyerek mi? Tamam dedim, Allah'ım. Zehra'dan kurtuluyorum. Kalbin yeniden atmaya başladı. Sen vazgeçmemişsin benden. Doktorlar söyledi. Serdar'ın, Hulki'nin, Pınar'ın açığa çıkmasını tek sorumlusu benim. Ali'nin izini bulduk. Onu saklandığı yerden bulup çıkaracağız. Kaçıyor! Uzay, uzay vur şunu. Nereden gis Hasan Hatunca? Derinliğe giden herkes kendi ateşini yanında götürür. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.